Merhabalar ben Cevair Bu videoda Winch'in Advanced Search fonksiyonundan bahsedeceğim Winch'e biliyorsunuz bilgiye iki şekilde ulaşıyorduk Birincisi arama ikincisi Browse'du Bu sağ üstte gördüğünüz headerdeki arama Global Search Bir de Advanced Search mevcut Bu Advanced Search ise soldaki navigatörden tıkladığınız search fonksiyonu oluyor Buraya tıkladığınızda Burada Advanced Search ve Search History and yani Saved Search diye iki tane sekme geliyor. Advanced Search'un altındayım şu anda. Buraya bir keyword yazabilirsiniz. Bir attribute'in içerisinde geçiyorsa onu arar. Onun dışında burada yine tip seçebiliyorum. Mesela diyorum ki CAD dokümanları ve dokümanlar içinde ara. Ya da sadece dokümanların içinde arasın şu anda. Daha sonra burada global search'te olmayan işte context seçebiliyorsunuz. Sadece my favorite context'e tıklayıp mesela add dedim. Search dedim işte buraya tüm product ve library'leriniz geliyor işte diyelim break system'in içerisinde yapsın ve breaks'in içerisinde yapsın bu aramayı ve engine üç 3 tane konteks seçtim şu anda aramayı 3 konteks arasında filtreledim ve burada önemli nokta parametreye göre de filtreleyebiliyorum mesela ben buradan döküman seçtiğim için direkt bunun altına dökümanların parametreleri geldi ben buraya revizyonu a olan işte state'i inwork olan işte müşterisi şu olan, proje numarası bu olan artık hangi attribute, hangi parametreyi tanımladıysanız girdikten sonra search diyorum ve 16 tane obje çıktı karşımı o, o 3 product'ın altında revizyonu a ve inwork fazında olan 16 tane doküman varmış işte bunlar quality document, document, lesson learned, dfmiy audit report fsv farklı, farklı doküman olabilir hepsi doküman diye geçiyor bu arada bunları da filtreleyebildik. sadece pip-up'ları ara sadece fma'ları ara evet. şeklinde advanced search fonksiyonu bu şekilde kullanılıyor ve burada advanced search yaptıktan sonra ya da herhangi bir search işlemini yaptıktan sonra yaptığınız kriteri burada yazıyor işte revision a ve state in work olan documentları şu kontekste aramış tamam ben bu aramayı her gün yapıyorsam örneğin her gün yaptığınız bir araba olabilir onu buraya sürekli yazmamak için bu aramayı kaydedebilirsiniz save this search'a bastım şuradan ve dedim ki rev a Dot yazın mesela save dedim artık bu arama kayıtlı aramalara geldi bu kayıtlı aramalarda şu advanced search değil şu soldaki sekme buna tıkladığınızda ekran ikiye bölünüyor sağ tarafta kayıtlı aramalarım Saved search. mesela burada daha doğrudan kayıtımı Release diye bir arama kaydetmişim ve Rev A Inwork Doge diye bir arama kaydetmişim. Buna tıkladığımda aynı aramayı yapacak. Solda da en son yaptığım 15 aramayı görebiliyorum. Mesela Revizyon B olan dokümanları aramışım. A olanları aramışım. A olup Inwork'da olanları Crankshaft'a aramışım. Keddoküman olarak gibi. Yani Save de burada oluşabilirsiniz. Bu Search History'nin aynısı Global Search'te şurada da mevcut. Ama burada 5 tanesi kadarı çıkıyor. Şuna bastığınızda Search history şuraya bastığınızda Advanced Search'e gidebiliyorsunuz. Aynen şu şekilde.